0 FPS'te oyun oynama keyfi. Evet şöyle bir oyunumuza girdik. 5 FPS, 6 FPS. Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda teknolojinin biraz pahalılaştı, ekonominin de en basit anlamıyla dalgalandığı bu dönemde Acaba ucuz bir oyuncu bilgisayarı alsak ne olur diye düşündük ve internette oyuncu bilgisayarı araması yaptığımızda karşımıza çıkan en ucuz bilgisayarı bulduk ve aldık. Şimdi bakalım bu bilgisayarın performansı nasıl olacak, içinde ne gibi malzemeler var ve açıkçası birçok oyun dışında Hogwarts Legacy oynamaya çalışacağım. Bakalım bundaki performansı nasıl olacak? Hadi hemen başlayalım. Malzememizi açalım arkadaşlar. <gülüyor> Tamam. Evet. Aslan aslan. Klasik tam faturası. Bir tane virus için dangle gelmiş arkadaşlar. Bu burada. Bir de garanti belgemiz var. Neyi garanti ettiklerini az sonra göreceğiz. Şimdi arkadaşlar kasamızı incelemeye başlarken önce bir şu konuda hep beraber bir anlaşalım. Fiyatısı, fiyatısı 4210 lira. Bu yüzden de hani performansını test ederken bu fiyat bareminden yola çıkarak Hani test edeceğiz Çünkü hani ne bekliyorsunuz ki düşüncesi Muhtemelen olacak ama gerçekten bu fiyatı hak etsin benim için yine problem yok O yüzden öncelikle içindeki malzemelere bakalım ne varmış ne yokmuş yanında arkadaşlar bir adet tamperli cam olması gerekir Normalde yalandan işte diye sama burada parmak izi dolu görünüyor mu Parmak üzerine bak. Etiketi zarar görmüş ürünler garanti kapsamı dışındadır diyor ama etiket burada böyle yapışık yani. Bunun zarar görme ihtimali yok. Ben bunu açtım mesela. Bir şeyini alıp kapatsam, garantiye göndersem. Demek ki bir problem... Oha bu baya cam. Şimdi tamperli camın olayı şu arkadaşlar. Hem ısıyı tutar hem de Allah korusun kırılırsa böyle tuz buz oluyor bildiğiniz. Yani parçalara ayrılıyor ama o kadar çok parçaya ayrılıyor ki bir yerinizi kesmiyor. Size zarar vermiyor. Bu tamperli cam değil gibi geldi bana ama yani... Hadi gel bunu deneyelim Melih. Hemen Barış'tan onay alıyorum. Barış bu tamperli cam mı? Şimdi öncelikle bunun birkaç şeyi var. Dikkat edeceksiniz. Tamperli cam. Buyur hocam. Bu ciddi bir test mi? Hayır. Ya oğlum. Sizce komik miydi arkadaşlar? Bence hiç komik değildi bu arada. Barış'tan sonra hala izlemeye devam ediyorsanız arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Siz gerçekten bu kanalı seviyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, şurada gördüğünüz bir adet dikdörtgen taş var ya, bunu inşallah oraya denk getirmeye çalışacağız. Sizin bilgisayarı inceleyecektik. Atıyorum. Hadi bakalım. Tamperli cam mıydı acaba lan gerçekten? Ya bir gidip bakalım. Adamların hakkını mı yedik yoksa ya? Etikete bir zarar gelmemiş. Garansi devam ediyor mu şu anda? Şu an o da bitti kanka ya düştü. Galiba tamperli cam ya bu güzel dağıldı yani. Beklemiyordum. Keskinliğini de yitirdi bu arada. Onu da söyleyeyim yani şöyle biraz da elimde rahat tutabiliyorum. Demek ki tamperli cammış. Bu konuda güvenmemiştim, özür diliyorum. Arkadaşlar geldik, kurduk bilgisayarımızı. Şöyle bir düğmesine basalım. Ha. Kasamızı da görelim. Nasıl? 4200 liralık gibi durmuyor. şimdi önce bir duruştan alalım. Şunu hemen bir tak tak... Nasıl duruyor? Şöyle olunca bir oyuncu bilgisayarı havası en azından yaşanıyor diyebilirim. Benim öncelikle amacım bir parçaları görelim. Tek tek fiyatlarına bakalım. Topladığımızda ne kadar ediyor? Bu kasa için ne kadar kar koyulmuş ve kasanın performansı nasıl olur? Bunları görelim. Öncelikle arkadaşlar güç kaynağımızdan başlayayım. Foen marka 300 wattlık bir güç kaynağımız bulunuyor. Bu güç kaynağının fiyatı 294 lira. Bu arada arkadaşlar bakın, etiketi zarar görmüş ürünler garanti kapsamı dışındadır diyor ya. Bunun altına tükenmez kalemle bir şeyler yazılmış bu yani etiketi zarar görmüş anlamına geliyor ya daha doğrusu bu bilgisayar kullanılmış anlamına geliyor. Güç kaynağı için 294 lirayı kenara not aldık. Geçiyorum RAM arkadaşlar. Zaten kasamız tamamen Turbox diye satılıyor. RAM'lerin markası da Turbox arkadaşlar. diğer 3 ve 4 GB'lık 2 adet RAM'imiz bulunuyor toplamda. 8 GB. Onun dışında de aynı şekilde yine Turbox'un kendi ürünü. Şu an tam modelini aşağıda görürsünüz arkadaşlar. Okumakta biraz zorlandım ama 256 GB'lık olduğunu söyleyebilirim. Ama bilgisayarın kendi ana size tanıdığı boyut 237 GB civarında. Bunun fiyatı da 331 lira. RAM'in fiyatını söylemeye notdığım RAM'in her birinin tanesi 219 lira. Yani 2x219 438 lira yaz kanka. İşlemciden bahsedeyim. Intel i5-650 işlemci bulunuyor ve fiyatı 350 lira. Kasanın tek tek parçalarına bakarken yukarıda dedik ki hani asıl maliyeti işlemciden çıkarıyordur diye ama 10 yıllık bir işlemci olmasını bekliyordum açıkçası yani 4200 lira olduğu için. Onu da topladık. Attık kenara. Ne kaldı? Friz bir marka. Bir adet CPU soğutucu var. Bu 12 voltluk ve Intel ve AMD markalarıyla uyumlu çalıştığı söyleniyor. Bu yüzden bu kullanılmış ama fiyatı 98 lira. Yine aynı şekilde burada Frisbee'nin 3 adet, ön tarafta görüyorsunuz fanı bulunuyor. Burada da bir tane var. Bunlar RGB fanlar. Bunlar zaten kasanın içindeki fiyata dahil normalde. Hemen kasa fiyatından bahsedeyim. Kasanın fiyatı yok arkadaşlar. Modelini yazdık, her şeyi yazdık, aradık. tavır bir kasa ama bulamadık. Bunun bir üst modelinden biraz baz alarak bir tahmin yürüttük ve 1100-1200 lira civarında bir kasa olduğunu tahmin ediyoruz. Geldik ekran kartına. Bu gördüğünüz alan arkadaşlar, biz en başta ekran kartı yok diye düşündük, ne yalan söyleyeyim. Sonra baktık ki ekran kartı buymuş. Bu ekran kartının modeli de Turbox Night Zen R7 240 arkadaşlar. Şurada gördüğünüz pervane, ekran kartının pervanesi arkadaşlar. Bunun fiyatı da ilginçtir ki 1000 lira. Bütün hepsini topladığımızda ne kadar etti Mami? 3.711 lira. 3.711 lira. Bizim mantımız arkadaşlar, bütün elementler bu kadar. 3.700 lira, 4.200 de kasanın tamamıydı. Bunu yapan kişi arkadaşlar, Üstüne 500 lira çar koymuş. Şimdi elimizde bir tane de hediye gelen bir dangıl var arkadaşlar. Turbox Wireless 802.in. 150 lira. 150 lira, 3750 değil mi? 3710 muydu? 3850 lira olsun. Ya yani bunu yapan kişi arkadaşlar toplamda üzerine 450 lira kar koymuş diyeceğim ama zaten satan da markanın kendisi olduğu için yani hem üretip hem sattığı için ona maliyeti tabii ki daha düşük. Bu arada tabii ki şöyle bir toz filtremiz bulunuyor. Çok fazla da zorlamak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle yavaştan kapatayım, bir dinlendirelim. Oyunlarda da arkadaşlar GTA oynayacağız. PUBG oynayacağız, Valorant oynayacağız ve Hogwarts Legacy oynayacağız. Bakalım bunların sonunda nasıl performans verecek. Geçelim oyun testine. PUBG, Valorant ve GTA 5'i indirdim arkadaşlar. Ancak Hogwarts Legacy şu an Hazırda bizi bekliyor. Bunun sebebi de, dediğim gibi bizde 237 GB'lık bir alan tanıyor bilgisayar. Ve 19 GB boş alanımız kaldı bu üç oyunu yükledikten sonra. Bunları oynayacağız. Sonrasında sileceğim, Hogwarts, Sega'si indireceğim. Başlayalım bakalım ne olacak? Evet açıldı. Yalnız şu görüntünün kalitesi. Aha! Yanlışlıkla GTA San Andreas açtı. Ya görüntü kalitesi baya kötü ya. 30 FPS, 27 FPS CPU sıcaklığımızı görüyorsunuz. Şimdi biraz şova kaçmayalım. Kaliteyi tamamen dibe indireceğim. Çık dışarı. Ya dayı bir arama dur. Evet, arkadaşlar. Ay, ay, ay. Şu an CPU sıcaklığımız yine düşündüğüm kadar kötü bir seviyede değil. 30 FPS'e sabitledik. Çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, çık, Şöyle bir şey yaptık mı? Biz de böyle. Yukarı gideceğim mi artık ya? Oyunumuz aşağı yukarı, 30 FPS'e sabit arkadaşlar. Yine CPU sıcaklığımız çok değişmedi. Biraz oynayalım bu sıcaklığın değişimini de görmek istiyorum çünkü. Ben yanlış bir yere mi girdim? Tak, tak. biliyor muyum ben buna? Hadi. Tam yükselme artık. <gülüyor> Sürme konusunda çok iyi dilim galiba. Atla ya atla. Tam hak etmedik. Biraz suya doğru atla var. Suya doğru atla. GTA 5'i oynayabildik. Bu gerçekten bence okey bu arada. Seriden bir PUBG, sonra bir Valorant, sonra da hemen bunları silip Hogwarts Legacy indiriyorum. Evet, dur. Aa 365 FPS ne? Aa! Ne? Ne? Dandik paketlenmesi mi? Şu an PUBG'miz de açılıyor. Hemen PUBG'ye özel renk. Fuan sesini duyabiliyor musunuz? Dur ulan. Acaba sıcaklık artacak mı? Yo, Gerçi 10 saniyede de artmaz galiba. Biraz bekleyeyim ya ya Mameh? Bakalım, şu an soğumasına izin vermiyorum. 5 saatte açtığı için ufak bir cezalandırma şekli. Evet, CPU sıcaklığımız arkadaşlar 68'den 95'lere vurmaya başladı. Artık rahat bırakalım en azından. Yani 98 lira diye laf ettim, çok özür diliyorum bunun için. Bir kapattım, açtım oyunu. Geldi hemen bu arada. Ayarları düşürmeyi deneyeyim, sanki düşükte gibi geldi ama... Her şey çok düşükte. Yani utanmasam klavyeyi falan sökeceğim yani bilgisayardan. O kadar düş. Hemen şöyle bir atladık bir anda bir yerlere. Küçük bir yerden başlayayım. 74 derece, 75. Güzel. Orada CPU sıcaklığının ben yüzün üstüne falan çıkmasını bekledim açıkçası. Yani GTA 5 e oynarsanız ufaktan eğlenirsiniz de ama şu an PUBG biraz daha dert çektirecekmiş gibi duruyor. Oo. Yok. Dur. Şu an yengeç gibi yürüyorum. Deneyeceğim, deneyeceğim, zorlayacağım. <gülüyor> dur. Allah'ın adı verdim dur. Yok, hadi hadi hadi. Evet, 20 FPS falan gör... Araba buldum. Şimdi olabilecek en merkezi yere gideceğim. Ve operasyona gidiyorum, ışığımı da açıyorum. Ya burada hiçbir şey göremezsiniz ki ya. Gerçekten düşünüyorum da. Bin, toros. Sür toros. Ha. <gülüyor> Pardon, arka koltuğa oturmuşum Mami. Arabanın çalışmasını bekliyorum. Ee, kimse yok mu? Burada kesin vardı biri ya. Tamam, operasyon inişi. Ah, bir dur! Bir dur! Adam yanımdaymış. Bu da böyle bir oyundu arkadaşlar, PUBG. Bir de hemen Valorant rengimize geçiyoruz. Hemen görüntü ayarlarımıza bakalım. Grafik kalitemiz düşük. Hiç gerek yok böyle şovlara. Evet, şöyle bir oyunumuza girdik. Donuyor, donmasa. Başka? Bir tane bile vuramamışım ya. Hafiften de olsa oynatmıyor arkadaşlar, müsaade etmiyor oynamama yani. Ya PUBG sınıfta kaldı, GTA okey ama e, ya Valorant hızlı bir oyun olduğu için hani rekabetçi olmasa da hafiften oynarsınız da diyemiyorum açıkçası. Arkadaşlar Valorant kapandı kendi kendine, ekranım geldi. Ekran kart sürücüsü çöktü arkadaşlar, beni de burada patlattı yani bunu söyleyebilirim sadece. Anlatmadık sayın. 30 FPS aldık. Oyun dona dona devam etti. Valla sinirlendim şimdi. Şimdi ben bu oyunları sileceğim. Bir Hogwarts Legacy indirip geleceğim hemen. Dostlar tekrar hoş geldiniz. Yaklaşık bir gün aradın ardından Hogwarts Segası'yı indirmeyi başardık. Eğer bir fansiz duyuyorsanız kasadan geliyor. İyice azıtmaya başladı ve gördüğünüz gibi bu ışıklar da artık kendini kaybetti diyebiliriz. Bir gündür Hogwarts Legacy yüklemeye çalışıyoruz. Yükledik. Ekran kartı hataları verdi. Güncelleyin diyor. Zaten güncel bir sürü uğraştık. En son böyle telefona bakıyordum. Mami gel kapatalım videoyu iptal edelim diyecektim. Bir anda bu gördüğünüz ekran geldi. Biz de hemen kayda girdik. Bunları gördükten sonra ben bir şey istemiyorum. Ben direkt continue. Bunları da tabii ki de okudum, anladım, kabul ediyorum ve tipimi seçeceğim şimdi. Aslında Cedric Reis'in anılarını yaşatmak istiyorum ama ya ben kendim gibi adam yapacağım o zaman ya madem Cedric yapamıyorum. birebir aynısı. Evet 15 FPS bu arada ve şunu da koyayım. Tamam işte buyuz. Başka neler yapabiliyormuşuz onu bir görelim bari. Tam rapçi olacakmışım, büyücü olmuşum. Dur ya şöyle bir şey. <gülüyor> tamam. Tamam ben wizard'dum. Büyücü oğlu. Web tekno oğlu. Al o zaman. Al. Ah. A, A, S, -S D, D, -Q -Q E. Tamam, inanılmazsın ya. Bu arada CPU sıcaklığımız 66. Güzel. Evet, 0 FPS'te oyun oynama keyfi. Bakalım nasıl olacak? Bak bak, şu, şu güzelliğe bak. Sesler ve görüntü farklarında geliyor gibi geliyor. Kasma zaten çok bariz yani. 8 FPS oynuyoruz, bir şey diyemiyorum. 5 FPS. 6 FPS. oynayamayacağız cihaz galiba. Oynay... Oyn bak. Oynamayı söyleyemedim bile, değil yapabilmek. Buraya geçmeme izin vermiyor, kesin bir şey var burada. Kalkacak mısın artık şu manken oturuşunu bırakıp ya? Şimdi şuradan hemen bir grafik ayarlarına bakalım. Daha low'u var mı? Yok, low. 60 FPS en düşüyor zaten, daha düşe sabitleyemiyorum. Başka bir şey değiştiremiyorum arkadaşlar. Yani menüde 20 FPS oluyor, oyunda 9 FPS oluyor. İnanılmaz. Yolum oluyor şu an yere yürüyeceğiz. Aha o da koşmaya başladı. Ya, inanılmaz. Aha! Tırman tırman tırman tırman. Arkadaşlar en düşükte ya. Şu an en düşükte yani. Böyle oynanıyor arkadaşlar. Ben şu an bunu oynamam bence hiçbir anlamı yok ya. Yani Hogwarts Legacy'yi oynamayı çok isterdim. Hogwarts mıdır, Hogwarts mıdır kardeşim? Hogwarts mı diyorsun? Ben Hogwarts diyorum hocam. Sizce doğrusu hangisi? Geri döndüm bana zıplamayı öğretmek için geri çağırmış ya. Sabahtan beri zıplıyorum zaten bedayı. Arkadaşlar Hogwarts Legacy'yi oynayamıyoruz. Ortalama 8 FPS civarında oluyor. Oynaması imkansız bir halde. GTA hiç beklediğim gibi değildi. Ama onun dışında PUBG, Valorant ve Hogwarts Legacy'de ortaya çıkan sonucu gördük. Hani ufaktan da olsa birkaç oyun oynarsınız diyemiyorum maalesef ki. Ama şunu yapabilirsiniz, hani bir internette falan gezersiniz, ne bileyim ufak tefek yazma etme işlerinizi halledersiniz. O konuda işinize yarayabilir ama bu da 4000 lira eder mi? Çünkü ofis bilgisayarları var çok daha ucuza satılan. Belki onları tercih edebilirsiniz ancak bu bilgisayarı tercih etmek şu anda pek akılkarı olmayabilir. Ellerine sağlık, yapacak bir şey yok. Size de çok teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. O zaman başka önerileriniz varsa, neyin en ucuzunu alalım ya da başka içerik fikirleriniz varsa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Onun dışında Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.